Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli Üçüncü Bölüm Devlet Su İşlerinin Devlet ve Milletimize Yaptığı Hizmetler DS'yi sadece ekonomik kalkınmaya destek vermiş...